Yavuz Şen kardeşimizin şöyle bir mesajı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yavuz Şen selamlar olsun. Çok güzel bir insansın değerli kardeşim. Melisa Hanım, Yavuz Şen hayırlı yayınlar dilerim. Ben sizin vasıtanız ile ilimiz milletvekili Sayın Tolga Ağarap bana bugün Fenerbahçe forması gönderdi. Çok teşekkür ederim. Formayı bana ulaştıran Baki Ağarap'a teşekkür ediyorum demiş Yavuz Şen. Şöyle fotoğrafını da paylaşmak istiyorum. Çok da yakışmış. Evet, Yalışan kardeşimiz yatağa bağlı. Bir engelli kardeşimiz şöyle numarası görünmesin ama <gülüyor> çok yakışmış. Ve sanırım bu formayı çok istiyordum. Sayın vekilimiz tolga arada çok teşekkür ederiz aracı olan baki arada çok teşekkür ederiz sağlıkla giyin çok yakışmış Yavuz kardeşim çok yakışmış Yavuz çen kardeşimizin şöyle bir mesajı var Ben eminim yavuz bu mesajı yazana kadar ne kadar zaman almıştır ve zorlanmıştır şunu söylemiş eklemiş. Melisa Hanım sizin engellilere ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum. Mesajımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim. Şunu da belirtmek isterim. Bu pandemi döneminde sağlıklı kişilerin benim gibi engellerin dışarı çıkamayan kişilerin halini az da olsa empati yapmalarını rica ediyorum. Orhan abiye de selamlar olsun demiş Yalız kardeşim. Çok, evet e, çok haklı. Yani tabii ki az çok empatiyle bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz ama yine de Yaşamayan bilemez. Ee, şöyle Yavuz kardeşim fotoğrafına baktığımız zaman mesela e, düşünebiliyor musunuz? Hayatınız boyunca her şeyiniz e, şöyle ne güzel de yakışmış. Yani bir yatağa mahkumsunuz. ihtiyaçlarınızı, ailelerinizi veya yakınlarınız karşılıyor. Hı -hı. Bizim üstümüze düşen onun hayatını olabildiğince kolaylaştırabilmek aslında. Yanınızdayız. Evet. Yanınızdayız bunu bilmenizi isterim. Umarım her geçen gün hatları gelişir. Gelişen teknoloji onların yaşam standartlarını her geçen gün daha çok yükseltir.